Bir şarkı istiyorum kardeş senden. Son bir şarkı Bir ihtimal daha var O da ölmek mi dersin? Son defa çal benim için Kürlülükte yanan sigaram Biri de senden hatıralar Umutla bekledim ama olmadı yarınlar Gelseydin inan sererdim Papatyalar. Nasıl telaffuz edilir söyle nasıl anlatılır Konu sen olunca sözler yitiriyor anlamını Artık her dakikam renksiz gök kuşağında siyah gibiyim soldu çiçeklerim kurak toprak gibiyim Ellerinle öldürdün geçtiğimin demindeyim Göz aşımla besledim solma diye seni Ellerinle parçaladın gözlerimin yok veri Söylesene neydi kızım böyle olmanın sebebi Hayat mı İnsanlar mı cani? Şeytan da melek kızım sen olmayacak duasın. Senin o lanet taşkın yerin dibine batsın. Bazen sessiz kalıp böyle çekiliyorum sineme. Kalpimi, koydum ulan ellerine ne ol söyle kadın senle olan anılarım Adımlarımı emin attım sen kaçtıkça kovaladım Bıraktım sevmeyi bıraktım aşkı Bıraktım anla kadın sensiz nefes almayı Umut vaat ederdin ya hayallerimi gel kurut ve sonra tut delimden gidelim umuda yolculuk Bak gözlerimin içine son kez hatırla geçmişi kim kaybetti aşkı söylesen mi ben mi Gözlerimin pınarı kurdu kalbim ağlar sessizce Geçerse savaş yolundan çıkar mısın pencereme bir daha bak. Mısın, parlayan mı gözlerime Sen bir serserisin sevmek senin neyine Yarından umudum yok giden günler zararım Boş bir oda ve sessiz bir çığlık kadarım Yaralarım kabul tutmaz bırakın kanasın Bir fidan gibi ektim seni tutmadı sarardın Affet beni, ne olur böyle olsun istemezdim Çünkü oldun her yerde izledim sessizce Hayal edin çünkü onun yanında bir hayaletim Çünkü ne kadar mutluluk varsa ben hep hayal ettim Çünkü gözlerim bana kaçamayacağım bir tuzak Zor gelirse sorularım dur Kaldırma baş bırak Üç yanlış bir doğruyu götürüyormuş çünkü Senin üç yanlışın benim bir doğrumu getirdi Yalan mı söyle kadın senle olan adılarım Adımlarımı emin attım sen kaç tutça kualadım. Bıraktım sevmeyi bıraktım aşkı Bıraktım anla kadın sensiz nefes salmayı. Umut vaat ederdin dünya hayallerimi Gel kurut sonra tut elimden gidelim umuda yolculuk Bak gözlerimin içine son kez hatırla geçmişi Kim kaybetti aşkı söylesen mi benlik